Ona aşık geçmiş Modern gelecek Bir duvar alısı varmış Ve bir gün içindekiler Metropolitan Sanat Müzesi'ne düşmüşler Aa! Aa! Kedi kaçmış Maymun gitmiş Diğerleri de onları takip etmiş Heykel de onlarla gitmiş Sonra kedi ayın üzerinden atlamış diğerlerde de ne gelip otobüs beklemişler. Ve otobüs gelince de binip gitmişler. Heykel yine onları takip etmiş. Kraliçe bir telefon Bu bulmuş. Ne? Telefon sayesinde tekrar duvar hızına geri dönmüşler. Mutlusan.